Teknoşok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sizlere öyle bir oyun tanıtımı yapmayacağız. Ne yapacağız? Hemen belirtelim. Yakın zamanda çıkmış ve önümüzdeki dönemde çıkacak olan bilgisayarlarımızı zorlaması muhtemel oyunlardan bahsedeceğiz. Yani bilgisayarınız yeni çıkacak oyunlara hazır mı değil mi biraz da bunu sorgulayacağız diyebiliriz. Bizi soracak olursanız bizim bilgisayarımız zaten muhtemelen çıkan oyunların hepsini jjj çalıştıracak bir kapasiteye sahip. Şu anda Toppart 7 model var burada arkadaşlar. GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı bulunuyor bu bilgisayarın içerisinde ve 9. nesil bir i7 işlemcimiz mevcut ve 16 GB DDR4 RAM'imiz var. Hemen lafı uzatmadan oyunlarımıza geçelim. Biliyorsunuz kısa bir süre önce Microsoft'un Flight Simulator isimli yeni oyunu çıktı. Bu arkadaşlar aslında serinin yeni oyunu. Yani biliyorsunuz Microsoft geçmiş yıllardan beri uçuş simülasyon oyunları çıkartıyordu zaten. Fakat bunları 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralandırmıyor. Her seferinde nedir? Microsoft Flight Simulator olarak çıkıyor bu oyun. Ve genel itibariyle yenilikler, dinamikler getiriyor seriye. Bu oyun çıktı. Tam sürümünü alırsanız ülkemize yaklaşık olarak 700-800 lira gibi bir fiyatı var. Lakin e şöyle bir durum var arkadaşlar bölgenizi falan değiştirirseniz bazı bölgelerde atıyorum sallıyorum şu anda Endonezya gibi oyunu ücretsiz edinebiliyorsunuz gibi bir söylenti vardı. Forumlarda isterseniz bir girin bakın derim. Şimdi gelelim oyuna. Bu oyun biliyorsunuz zaten yüksek sistem gereksinimleri talep eden bir yapım ki kolay değil tüm dünyayı dolaşabiliyorsunuz yapımda ve bir uçak simülatörü olduğu için tüm detaylar hemen hemen oyunda mevcut. Dolayısıyla biz de bunun incelemesini yapmıştık. Gayet eğlenceli bir yapım. Ülkemize de hayli geniş kesimlere yayıldı ve oyunu oynayanların genel itibariyle memnun olduğunu söylemekte mümkün. Fakat işte sisteminizin bu oyun için biraz güçlü olması gerekiyor. Zira böyle biraz düşük sistemlerde oyun kasma yapıyor, donma yapıyor ki kasma donma yapan bir uçuş simülatöründe kimse zevk almaz. Bu da bir gerçek. Bir diğer oyun ise arkadaşlar Marvel Avengers'ı bu oyunda çıktı. Fakat öyle yüksek sistem gereksinimleri gerektiren bir yapım değil. Yani böyle ortalama sallıyorum 1050 ekran kartınız varsa bile yani GTX 1050 eşdeğeri bir kartınız varsa bile oyunu rahat rahat kasmadan donmadan orta ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Eğer Marvel fanıysanız bu oyunu da zaten deneyimlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Peki gelelim önümüzdeki dönemde gelecek olan yapımlara. Ne var bu yapımlar içerisinde? Bence en çok beklenen oyun arkadaşlar... Cyberpunk 2077 artık gelse de oynasak diyoruz. Biliyorsunuz The Witcher'ın yapımcısı, yaratıcısı tarafından geliştiriliyor bu oyun. Ve gerçekten RPG yani RPG oyunla rol yapma oyun türüne yeni bir soluk getireceği söyleniyor. Gerçekten biz de çok merakla bekliyoruz. Çıkar çıkmaz da hemen edinip sizler için inceleyeceğiz. Bunu sizlere belirtelim. Fakat oyun biraz böyle yüksek sistem gereksinimleri isteyebilir. Zira şu an için... Yayınlanan videolar da gerçekten göz kamaştıracak videolar. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Yani biraz sisteminiz düşükse Cyberpunk için yükseltmeyi düşünebilirsiniz. Çünkü böyle oyunlar biliyorsunuz. Yani 5-10 yılda bir geliyor. Ona da çıkmışken ağız tadıyla oynamanızı tavsiye ederim. Yani böyle dona dona kasa kasa oynadığınız oyundan pek bize almazsınız. Oyun için bilgisayar yükselteceğim diyorsanız Cyberpunk 2077... En doğru tercih olacaktır. Peki Cyberpunk'ı geçtik. Cyberpunk haricinde Assassin's Creed serisinin yeni oyunu da önümüzdeki günlerde raflardaki yerini almış olacak. Biliyorsunuz oyunun ismi Valhalla olarak açıklanmıştı. Genel itibariyle ağırlıklı olarak Viking tarafında geçecek oyun. Böyle bu 300 Spartalı havasında dövüşler gerçekleştirebileceğiz. Mızak atacağız, balta atacağız. Artık Allah ne verdiyse rakiplerimize girişeceğiz. Tabii bu oyunda muhtemelen biraz daha sistem gereksinimlerinin yüksek olması gerekiyor. Çünkü yeni nesil içinde geliştiriliyor bu yapım arkadaşlar. Dolayısıyla yeni nesilde farklı oyun motorları kullanılacak. Biliyorsunuz belki bunu bu sene tam anlamayabiliriz. Hani geçiş döneminden ötürü. Lakin önümüzdeki yıllarda muhtemelen mevcut bilgisayarlarımız yeni nesil oyunlarını kaldırmayabilir. Bunun tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden şimdi yeni bir sistem kurma derdiniz varsa ekran kartını falan böyle eğer bütçenizde yetiyorsa +X tarzında kurmanızı önerelim. Çünkü artık GTX'ler bile yavaş yavaş böyle birazcık kasılmaya başladı. Dolayısıyla artık +X'e geçmenin zamanı gelmiş olabilir. Assassin's Creed Valhalla ile belki sisteminizi yenileme kararı alabilirsiniz arkadaşlar. Bizlerin merakla beklediği bir diğer yapım ise Dink Light 2 biliyorsunuz bu oyunda gerçekten çok merak edilen bir oyun. Zombili bir dünyada yani zombilerin yaygın olduğu bir dünyada hayatta kalma mücadelesi veriyoruz ki ben bu tarz oyunları seviyorum. Yani Survivor tarzında bir hikaye de var bu oyunda hem de derin bir hikayesi var. Biliyorsunuz ilk yapımı Dane yani bir hayli sevilmişti. İkinci yapımda ise bizleri çok daha macera dolu zamanlar bekliyor olacak. Eğer bu oyunu da böyle keyifle oynamak istiyorsanız arkadaşlar RTX destekli bir ekran kartı edinmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu oyunda aktif ışın izleme özelliği vesaire de olacak. Yani böyle gün batımını falan izlerken gölgenizin arka tarafı böyle uzayıp gittiğini görebileceksiniz. Evet, son oyunumuz ise hemen söyleyelim. Bir diğer Ubisoft yapımı Watch Dogs Legends arkadaşlar. Legend biliyorsunuz kısa bir süre önce duyurulmuştu zaten. Yani böyle duyurulalı çok fazla bir zaman geçmedi. Fakat Ubisoft oyunun Yakın zamanda çıkacağını söylüyordu. Şu anda çıkış tarihi üzerinde hala ikilemler mevcut. Fakat herhangi bir gecikmeye mahal vermeden oyunun çıkmasını bekliyoruz biz. Bu oyunda da yine açık dünya havası olduğu için, açık dünya teması olduğu için muhtemelen sisteminiz yetmeyebilir. Çünkü bu yapım biliyorsunuz arkadaşlar yeni nesil konsollara göre de planlanıyor. Dolayısıyla grafikler biraz üst seviye olacaktır. O yüzden sisteminiz bu oyun için yeterli olur mu olmaz mı? Bunun içinde biraz kendinizi sorgulayabilirsiniz. Şunu söyleyebilirim sizlere. Bu örneğini verdiğim yapımlarda eğer RAM'iniz 16 GBın altındaysa zorlanacaksınız arkadaşlar. O yüzden ne yapın ne edin DDR4 tarafında RAM'inizi 16 GB'da çıkartmaya çalışın. Ekran kartı dediğim gibi eğer ki hani böyle GTX 1050 seviyelerindeyse belki bu saydığım yapımlarda sizi idare edebilir. Ama 2021 yılı ile birlikte o ekran kartı da muhtemelen Tam olarak sizi kurtarmayacaktır. Fakat şimdilik GTX 1050 sizi kurtaracak. Yani oyunları bir şekilde oynatacaktır. İşlemci tarafında ise zaten muhtemelen oyun bilgisayarı diyorsanız. işte i5'ten aşağı olduğunu düşünmüyorum ben. Ya da işte onun AMD eş değeri. Onun jenerasyonda muhtemelen 7 ya da 8. nesildir diye tahmin ediyorum. Eğer de artık bilgisayarınızı yenilemenin zamanı da gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu haftalıkta oyun canavarının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir içerikle karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.